bir şeyler. Ha, bu deli mi şey? Alım başka ne var? Burada yok. Bu ne? Alım şuraya bak. Peçete, mi? peçeteyle yapacağım. Şimdi yazacağım. Alım şuraya bakalım. Ne bu ne? Baş açık mı? kız oldu ben. Gele.